Arkadaşlar merhaba, iddia tahmin kupon paylaşım merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün 08.01.2020, bültende bulunan birkaç maçın analizini yaptım. iki tane kupon çıkardım arkadaşlar. Biri 2.45, diğeri 7.41 orandan oluşuyor. Tabii ki sizin de aklınıza yatarsa değerlendirebilirsiniz bu kuponlarımızı. Bülten'de pek fazla maç yok. Yani maç var da takip ettiğimiz dikler takımlar yok. Öyle söyleyeyim. Zaten ilk maçımız saat 20.30'da başlayacak. Görüyorsunuz. Sizler de bir gözden geçirin. Kontrollerini yapın. O şekilde oynayın. Bir de benim bir çalışmam var Arkadaşlar. 0-1 gol aralığında bitecek maçları e, üzerinde çalışıyorum. İnşallah yakın zamanda sizlerle paylaşacağım. Üst nasıl bulunur? Alt nasıl bulunur? Onların hesaplaması. Biliyorsunuz beni takip eden arkadaşlar benim nasıl analiz yaptığımı az çok biliyorlar. Bizim çalıştığımız bir Excel'imiz var. Takip ettiğimiz oranlar var. Takip ettiğimiz ligler, takımlar var. Onlara göre bahis alıyoruz. İlk kuponumuza geçelim arkadaşlar. 2.45 orandan oluşuyor. İlk kuponumuzun ilk maçı Almanya-Bundesliga 2'den Karlsruhe-Greyfurt maçı. Bu maça yaptığımız analizler arkadaşlar maçın karşılıklı gol var biteceği ve üste gideceği. Bakın ev sahibinin gol atmasıyla üste gideceği. Ama maç bir birde mi takılır? Onu tabii ki tahmin etmek, kestirmek çok zor. Biz bu maça karşılıklı gol var aldık. Açılan oranlar, kendi aralarında oynamış olduğu müsabakalardan dolayı biz karşılıklı gol varını değerlendirdik kuponumuzda. İkinci maçımız Hollanda 1. liginden saat 20.45'te başlayacak. Graf schaap maçı. Graf Schaap-Telstar maçı. 2.5 üst arkadaşlar. Daha evvel normal analiz yapıyorduk ama videolar fazla uzun sürüyor diye arkadaşlar izleme gereği duymuyordu. Yaptığımız analizler ilk mas sonucu çıkıyordu mesela. Çoğu arkadaşımız yaralanıyordu bu tahminlerden ama yapmama kararı aldık. Sadece kuponlarımızı paylaşıp videolarımızı o şekilde servis edeceğiz sizlere. Sizin de aklınıza yatıyorsa o şekil değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımız Celta Vigo Villarreal maçı arkadaşlar. Kuponumuzun üçüncü maçı. Aslında ben bu maça karşılıklı gol var düşünüyordum. İspanya'da ligadan saat 23'te başlayacak maç. Ben bu maça karşılıklı gol var düşünüyordum ama 1.5 e, üstte karar kıldım. 1.25 oranı var. Yani kuponumuzun toplam oranı 2.45. Sizler de değerlendirebilirsiniz. Tabii ki risk almak isteyenler Celta Vigo'nun karşılıklı gol varını da alabilir. Yani %80, %90 güvendiğim bir maç karşılıklı gol var ama 1.5 üst daha garanti olur diye düşündüm. O yüzden bu şekilde değerlendirdim kuponumda. İkinci kuponumuza geçelim arkadaşlar. 7.41. 4 maçtan oluşuyor. Dileyen 3 maça da indirebilir. 2 maça da indirebilir. Ama ben 7.41 oranı bugün yakalayacağımıza inanıyorum. Umuyorum daha doğrusu. İnşallah yanıltmaz bizi. İlk maçımız arkadaşlar. Fransa Ulusal Lig'den Bologna Annesi diyelim biz saat 20'de başlayacak bu maçı aldığımız tahmin 2-3 gol arkadaşlar 1.65 oranı var sizin de aklınıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz 1.65 oran fena olan oran sayılmıyor. 1.5 üst 1.30 ben 1.65'i aldım arkadaşlar. 2-3 golünü aldım. Siz de bu şekilde değerlendirmek isterseniz kuponunuza ekleyebilirsiniz. İkinci maçımız Fransa 2. liginden. Niort Amiens maçı. <gülüyor> Yine bu maça biz 2-3 gol aldık arkadaşlar. 1.65 oranda. Yani 4 gol çıkacağını sanmıyorum. de ama sanmıyorum bu maçta çıkacağını. Biz bu şekilde değerlendirdik. 2-3 gol aralığında bitecek bir maç. Orta sıralarda iki takım. Dengeli bir maç olur. Ve 2-3 golümüzün geleceğine inanıyorum. Üçüncü maçımız yine Fransa ikinci liginden arkadaşlar Le Havre Valenciennes maçı. Ben bu maçı yine 2-3 gol aldım arkadaşlar 1.65 oranda. Fransa ligi zaten e, genelde 2-3 gol aralığında bitiyor. Evet şu anda Telstar maçı 1.40'dan 1.35'e düştü arkadaşlar. Oranlar sürekli <gülüyor> güncelleniyor, düşüyor, çıkıyor. Tabi biz bunun açılış oranlarını alıyoruz. O şekilde değerlendiriyoruz. Evet üçüncü maçımızda 2-3 gol arkadaşlar. 1.65 orandan değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi. İki maçta değerlendirebilirsiniz. 3 maçta değerlendirebilirsiniz. Ben dört maçı aldım. 7.41 oran. Ve son maçımız. Rio A ve Portimonense maçı. Portekiz Premier Lig'den saat 22'de başlayacak maç. Yine bu maça biz 2-3 gol aldık arkadaşlar. Yani dört tane maçımız maçımızda 2-3 gol. 1.65 oran'dan Dileyen bunları sistem yapar. 3-4 şeklinde. Misty'lerini o şekilde girer. Dileyen direkt bu şekilde oynar. Toplam bir oran yapıyor. Tabi sizin de aklınıza yatıyorsa o şekilde değerlendirebilirsiniz. Yine 2-3 gol çalışmalarımız var. 0-1 gol aralığında bitecek maç çalışmalarımız var. Onları da İlerideki günlerde inşallah sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Kuponlarımız bu şekil arkadaşlar. İlk kuponumuz 2.45 orandan oluşuyor. İkinci kuponumuz 7.41. Soru görüş ve önerileriniz için arkadaşlar yukarıda yazmış olduğum şurada banko.tahminler06@gmail.com adresine sorularınızı, görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Eee yani videoları da görmek istediğiniz ya da nasıl video görmek istediğinizi bu şekilde bize iletebilirsiniz. İnşallah daha güzel şeyler, daha güzel içerikler üretmeye başlayacağız hep beraber. Yarın çok güzel bir bülten var. Ee, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Video yüklendiği zaman sizlere bildirim düşsün diye. Farklı farklı kuponları da e, kombinleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela ilk kuponumuza ikinci kupondan bir maç alıp ekleyebilirsiniz. Mesela 2-3 gol gönderebilirsiniz. Çok güzel oran 1.65. O şekilde de kombinleyebilirsiniz. Maçlarımız bu şekil. Arkadaşlar kuponlarımız bu şekil. Aklınıza yatarsa değerlendirin. Şimdiden herkese bol şans, bol kazançlar diliyorum.